Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi evdeyiz, çayımı aldım, bugün kargodan gelen ön mid sizlere tanıtacağım, Dış dışarıdayım o yüzden rüzgar sesinden dolayı belki seste rüzgar sesi çıkabilir kusura bakmayın şimdiden, şimdi öncelikle arkadaşlar bu ürünü neden tercih ettik, bu ürünün fiyatı nedir, bu ürünün özellikleri nedir sizlere onu anlatayım, ilk olarak şunu söylemek gerekirse ürünü açtım ben, bir tane apölyosunu elime aldığımda Şu şekilde oldukça ağır bir ürün şöyle mıknatısını görebilirsiniz, bu mıknatıs çeşitinde farklı bir tip deniyor ama oldukça özenli yapılmış, kaliteli bir his, elinize aldığınızda oldukça kaliteli olduğu hissi uyandırıyor ilk olarak şundan başlayalım arkadaşlar fiyatından başlayıp yavaş yavaş kutu açılımı, ürün içerisinde neler çıkıyor ürün kalitesinden anlatmaya başlayalım. Arkadaşlar bunun çiftinin yani şu kutu gelen kutunun fiyatı 180 TL'ye ücretsiz kargo ile elimize ulaştı. Daha önce bu markayı kullandım mı diye soran olursa hiç kullanmadım hiç daha önce karşıma da gelmemiş sesini de test etmedim ama ürünü şöyle elime aldığında ürünün yapılan kalitesine baktığımızda oldukça iyi bir his uyandırıyor eminim ki sesi de o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Şu ortadaki bölümü bile metal arkadaşlar. Metal ya da alüminyum karışımı bir şey. Şu yüzeyini tırtıklı yapmışlar. O detayları bile atlamamışlar. Bu kağıt yüzey ise sert arkadaşlar. Bakalım sesle nasıl olacak. Bobin çapı geniş gözüküyor. Bobin çapının geniş gözükmesi bu apölemizde basları daha yüksek alacağımızı ifade ediyor diyebiliriz. Şöyle bunu kenara bıraktığımızda Hemen ürünün bir özelliklerine bakalım. Burada 900 Watt olarak maksimum Watt olarak olduğu gözüküyor. MİT trençlerimiz Navigold ürünü. Ee, hemen burada çapını vermişler. Ee, 170 mm, 900 Watt, 91 desibel. çalışma fren frekansını da buraya bırakmışlar. Ee, 100 Hz 15 kHz arasında çalıştığını belirtiyorlar. İçinde şöyle bir tane kılavuzu var. Yabancı olarak gösterilmiş. Ee, daha önceki soğutmaklarda misal bir vida ya da hiç vida çıkmamıştı. Ama bu üründe vidaları ve de şöyle e, klipsleri vidaları atıp sıkıştırabileceğimiz aparatları içerisinde çıktı. Bir de şöyle içerisinde bir tane hediye bırakmışlar arkadaşlar. Waze Audio'nun e, biletlik. Bunu belki arabanın bir kısmına Konumlandırabiliriz. Şu şekilde aynı şekilde kutulu şekilde güzel muhafaza edilmiş şekilde ürün ulaştı elimize. Şimdi sırada kaldı bunun sesini test etme ve ürünü montaj edeceğimiz yer önemli. Arkadaşlar bunu neden aldım zaten söylemiştim. Montaj edeceğimiz yerde arabanın ön kapılarına monte edeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi derinliği oldukça kısa. İnşallah tam tahmin ettiğim gibi santim ölçüsü uyuyor. İnşallah tahmin ettiğim gibi de tam oraya oturur. Yani e, arkadaki, ön taraftaki cama mıknatısı denk gelmez. Ama derinliği kurtarıyor gibi gözüküyor. İnşallah kolay bir şekilde de yuvasına oturtturacağız. Bunun testini e, önlere montaj yaptıktan sonra sizlere ses kalitesini o zaman göstereceğim. Şimdi buraya kadar zaten izlediyseniz arkadaşlar videoyu beğenmeyi de unutmazsınız inşallah. Yorumlarınız varsa da ürünle ilgili yorumlarınızı bırakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Alın Ahmetoğlu'na hoşçakalın.